Herkese yeni bir videodan merhaba. Eğer siz de çok uzun zamanda çekim yasasıyla uğraşıyorsanız, benim videolarımı izliyorsanız, hayatınızda hayal ettiğiniz şeyleri çekmeye çalışıyorsanız, hayal ettiklerinizi hmm, elde etmeye çalışıyorsanız ama ya yapamıyorum ya ben bunu yapıyorum yapamıyorum ya da hala elime ulaşmadı bu kadar uğraşıyorum bu kadar günlük tutuyorum vesaire hala istediğim bana gelmedi diyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin çünkü birazdan vereceğim bilgiler ve daha sonrasında yapacağımız meditasyon bunu tamamen değiştirecek. Videoya başlamadan önce bilmeyenler için çok yakın zamanda çekim yasası günü kitapçılarda ve online'da satışta. Çok heyecanlıyım. Gerçekten son birkaç çalışması kaldı. Yakında elinize ulaşacak duruma gelecek. Aslında onun içinde de çok fazla neyi nasıl uygulayabileceğinizi ve neyin nasıl işe yaradığını görebileceğiniz okuma kısımları olacak ve çok güzel bilgiler edineceksiniz. Ama orada da yer verdiğim bir şey bugün tartışacağımız limitleyen inançlar aslında. Hatta çekim esası günlüğünü alınca göreceksiniz ki orada da aslında limitleyen bir inancımızın olması ne kadar kötü bir şey. Ama üzülmek yok çünkü biz bunu değiştirebiliriz. Şimdi öncelikle limitleyen inanç nedir? Ondan bahsedelim ama önce ben kahvemi alayım. Limitlenen inançlar nedir? Aslında biz her ne kadar e, bir şeyleri çok istesek de onun uğruna çok böyle vakit harcasak da biz farkında olmadan bunun olmaması için bizim bir kazancımız olabilir ya da bunun limitleyen bir inancımız olabilir. Aslında ben kazancını da inancını da benzer olabileceğini düşünüyorum. Bu da şu demek. Yani aslında biz bir şeyi fark etmeden içten içe o olmasını istediğimiz şeyin olmadığı senaryodan bir şey kazanıyor. Ya da geçmişten gelen bir kodlamamız yüzünden onun olmayışını destekliyor olabiliriz. Bu da şu demek. Çok böyle klasik bir örnek verelim. Diyelim para kazanmak. Tamam mı? Çok para kazanmak. işte şu kadar para kazanmak. Ama eğer bizim ailemizden kaynaklı olarak ya da geçmişimizde olan bir olaydan kaynaklı olarak daha önce başımıza gelmiş bir şeyden kaynaklı olarak kafamızda ben para kazanamam ya da ben parayı pek çekmiyorum gibi bir kodlamamız varsa biz her ne kadar para işte şu kadar para gelecek, şu kadar para gelecek bu kadar para gelecek desek de bunu fark etmediğimiz ve bizim böyle bir parayı benim hak etmediğime de aynı diyelim bir inancım olduğunu fark etmediğim için istediğim kadar çekim esnesiyle onu çekmeye çalışsam da aslında bu elime gelmeyecek. Çünkü beynim içten içe ve e, bilinç dışında, bilinç altında e, zaten onu hak etmediğime inanacak. O yüzden ben her ne kadar çektiğimi düşünsem de çekmiyor olacağım. Ya da başka bir örnek verelim. E, diyelim çok biz düzgün bir ilişki çekmek istiyoruz hayatımıza. Ama içten içe işte belki anneniz babanız boşandı ve sizin kendinizce şöyle bir inancınız var ki diyorsunuz ki e, zaten mutlu bir evlilik yoktur. Zaten mutlu bir ilişki yoktur. E sen istediğin kadar Ay, mutlu ilişkim olsun, şöyle olsun ilişkim, böyle olsun ilişkim de sen zaten yine bilinçaltında böyle bir inancın olduğu zaman elde etmen mümkün değil. Çünkü aslında biz bilinçaltımızda dönen düşüncelerin bu kadar güçlü olduğunu düşünemiyoruz. Diyoruz ki tamam ya benim böyle bir inancım var ama dur dur ben şu an buna inanıyorum. Şu an buna inanmayı seçiyorum. Evet bu da çok güzel bir bakış atışıcısı ve doğru bir noktaya kadar. Ama ne yazık ki şunu atlıyoruz ki scientific olarak yani bilim Medayalı olarak biz önce bu inancımızı silmeliyiz ki o yeni inancın frekansına yükselip onu kendimize çekebilelim. Kazanç diye bahsettiğim şey de aslında bizim diyelim siz yine aynı örnekten gidelim. Çok güzel bir ilişkiniz olsun istiyorsanız ama aslında bugüne kadar hep yalnız olmuşsunuz ve yalnız olmaya o kadar alışmışsınız ki aslında bilinçaltında ki sen bir ilişkin olmasından korkuyor. Bilinmez geliyor ona. Daha doğrusu bugüne kadar yalnız olmayı bildiği için, ilişkisi olmadığını bildiği için alışık olduğu için o ona daha güvenli ve konforlu bir alan gibi geliyor. Yani bunu yalnız kalmaktan kazandığı şey bu konfor alanı ve Huzur diyelim. Bu da bir limitleyen inanç. Yine bizim farkında olmadığımız aslında şu an onu elde etmemekten kazandığımız bir şey gibi düşünün. Şimdi bunları topladığımızda aslında bizim çok çekim yasasına verdiğimiz bütün emeği, manifestation'a verdiğimiz bütün zamanı pat diye bir seferde silpatan bir şey. Bu yüzden... Buradayım. <gülüyor> Çünkü bunu değiştirmek mümkün. Dediğim gibi, e, çekim yasası günlüğümde de bu ara gözlerimde ciddi bir problem var gerçekten. Makyaj bile yapamıyorum. Sıfır makyaj. E, ama bu limitleyen inançları değiştirmek, kaldırmak, yenileriyle yerleştirmek mümkün. Böylece istediklerimizi elde etmek de mümkün. Şimdi teknik olarak bu nasıl mümkün derseniz eğer videonun bu yarısından sonra meditasyona katılmak istemiyorsanız aslında bütün amaç bu inancı bir farkına varmak, iki bu inancı bırakmak istediğim üstüne çalışmak, üç o inancın yerine koymak istediğim şeyi koymak. Şimdi biraz sonraki meditasyonda bunu yapmanız için ben size yardımcı olacağım. Bu meditasyonu ilk defa yapıyorken bu açıklamayı okuyup geldiyseniz süper. Çünkü önce anlayıp sonra bu çalışmayı yapmak çok önemli. Ama... Daha sonra bu meditasyonu tekrarlamanızı öneririm. Özellikle aynı inanç için birkaç kere yapabilirsiniz. Ya da bu inan bir inancınızı değiştirdikten sonra yeni bir inanç saptayabilirsiniz ve onun için tekrar bu meditasyona geri dönebilirsiniz. O yüzden o zamanlar videonun meditasyon kısmından almayı unutmayın. Uzatmayalım. Artık meditasyona geçelim. Şimdi böyle rahat, huzurlu, iyi hissettiğiniz evinizin bir noktasında dışarıda kulaklığınızla bana eşlik edebilirsiniz. Başlayalım. Evet, rahat bir oturuş aldıktan sonra avuçlarınızı yukarıya bakacak şekilde yerleştirin. Böylece hem kabul etmenize hem de bırakmanıza izin verebileceksiniz. Gözlerinizi kapatın. Ve kaşlarınızın ortasına yani üçüncü gözünüze odaklanın. Derin bir nefes alın. Nefes alırken mideniz ve diyaframınızın uzadığını hissedin. Nefes verirken diyaframınızı hafifçe kasın. Nefes alırken diyaframınız genişliyor. Büyük bir balon gibi açılıyor. Nefes verirken kasılıyor ve küçülüyor. Bu nefes döngüsüne devam edin. Nefes alırken uzatın ve nefes verirken daralın. En yüksek gerçeğin ve şefkatin tüm rehberliğini bu alana şimdi çağırıyoruz ilahi varlıkların ve sevginin gelip bizi kurmasına, bize rehberlik etmesine ve bizi en yüksek gerçeğimize, en yüksek potansiyelimize ulaştırmasına açık hale geliyoruz. Mucizevi anlar yaşamak, içimizdeki en yüksek benliği, mucizelerin doğal olduğunu bilen, ince, o kalbimizdeki sesi kabul etmek ve uyandırmak için buradayız. Bu ses sevgiyle dolu. Var olmak ve her şeyi yapabilmek için sonsuz bir kapasiteye sahip. Ve bizim de bu kapasiteye sahip olduğumuzu biliyor. Şimdi bu alanı temizleyebilmek istiyoruz. size ait koruyucu bir meleğinizin olduğunu hayal edin. Başınızın üstüne güzel, parlak, beyaz bir toz döktüğünü hayal edin. Sanki bu toz başınızdan aşağı döküldükçe güç düğmenizi harekete geçiriyor. Sanki bu tuz, başınızdan aşağı girdikçe tüm vücudunuzu sarmaya, geçtiği her yeri temizlemeye başlıyor. Başın, omuzların, kolların, göğsün, miden, boğursun, bacakların ve ayaklarına kadar ulaşıyor ve seni serbest bırakıyor. Nefes alırken aklınıza gelen bırakmak istediğiniz her şeyi soluduğunuzu hissedin. Ve sonra nefes verirken bırakmak istediğiniz her şeyin tozla beraber vücudunuzdan çıkıp gittiğini hissedin. Dönüşümü hissedin. Hafifliği hissedin. Her nefes verişle daha da fazla kurtulmak istediklerinizin sizden uzaklaştığını hissedin. Bu gelen senin koruyucu meleğinin tozu seni temizledi, temizliyor. Senden tüm gerilimim, tüm stresi, tüm kaosu, tüm dedikoduları, tüm korkuları, sevgiye karşı tüm direnci kaldırıyor. Derin bir nefes al bırak gitsin şimdi koruyucu meleğine teşekkür et gittiğini hisset o bırakmak istediğin her şeyi koruyucu meleğin senin için alıp gitti teşekkür et Her zaman benimle olduğun için teşekkür ederim de ona. Beni hep koruduğun için teşekkür ederim. Şimdi değiştirmek istediğin tek bir inancı odaklan. Şu anda tertemizsin. Geriye tek kalan bırakmak istediğin İnancını bırakmak. Önce kendine bu inancı itiraf et. Bu senin inancın ama sende kalmak zorunda değil. Yaraların, gözlemlerin, hislerin, belki yakınların yarattı bu inancı aslında sen değil. Sana ait olmadığını hissettiğin hiçbir inancı tutmak zorunda değilsin. Şimdi son kez derin bir nefes al ve nefes verirken bu inancın Vücudundan akarak uzaklaştığını hisset. Sanki siyah bir su akıyormuşçasına inancını emerek senden uzaklaştırıyor. Geriye kalan tek şey tertemiz bir sen. Artık bu inanç senin değil. Artık bu inancın yerine koymak istediğin her şeyi koyabilirsin. Şimdi ellerini göğsünde birleştir. Bu an için teşekkür et. Ve hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Evet. Meditasyonumuzun sonuna geldik. Umarım bu meditasyon size yardımcı ol, olmuştur ve olacaktır. Umarım daha iyi hissediyorsunuzdur buradan ayrılırken. Dediğim gibi sadece meditasyon uygulamak için tekrar tekrar bu videoya gelebilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız limitlenen inançlarınızdan o kadar çabuk e, kurtulacaksınız. Ve hayallerinize daha da hızlı yaklaşacaksınız çekim yasası günlüğü yakında yayında dediğim gibi lütfen bundan haberdar olmak için hem e, düşünce treni train of tolls hesabımı hem de benim instagramımı takip etmeyi unutmayın kanala da abone olmayı unutmayın videoyu da ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla ailenizle paylaşmayı unutmayın haftaya yeni bir videoda görüşürüz